Allah'ın gazap ateşini söndürür. İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Allah imanı şirkten temizlenmek için farz kılmıştır. Hazreti Ali yine şöyle buyurdu. Şüphesiz ilahi takva kalplerinizdeki hastalığın ilacıdır. Ve nefislerinizin aşağılıklarının temizleyicisidir. Sizler ki temizlenmekten kaçamazsınız. O halde kendinizi ayıpların ve günahların aşağılığından temizleyiniz. Kalplerinizi hasetten temizleyiniz. Zira çekememezlik kalpleri karartır ve hasta kılar. Allah'ın kitabında şöyle buyurulur. Ey iman edenler!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 Yaradılmışları yalnızlık bahşetinden ötürü yaratmadın. Bir yarar uğruna kullanmadın. Sana karşı gelen saltanatını eksiltmez. Sana boyun eğen senin hükümranlığını arttırmaz. Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyurdu. O mahlukatı yarattı. Yarattığı zaman onların itaatlerinden müstani ve günahlarından da güvendeydi. Çünkü isyan edenin isyanı ona zarar vermediği gibi itaat edenin itaati de ona fayda vermez. Hazreti Ali yine şöyle buyurdu. Aksine senin için yarattığı mağfireti senden alı koyduğu kötülüğü veya belayı fark ettiğinde onun sana olan lütfunu göreceksin. Bir de Allah'a itaat etmiş olsaydın ne olacağını düşün. Hazreti Ali buyurdu ki, Allah'a itaat zeki insanların ganimetidir. Allah'a itaat sağlam bir sığınaktır. Allah'a itaat en sağlam servettir. Allah'ın sevgilisi bir hadisi şeriflerinde Allah'a itaat gözün nurudur buyurmuştur. Hz. Ali aleyhisselam, ''Allah'a itaat, Allah'ın gazap ateşini söndürür ve o fakirin izzetidir, sadaka ise zenginin hazinesidir.'' buyurmuştur. Yine şöyle buyurdu, ''Allah'a itaat her doğruluğun anahtarı ve her türlü fesadın ıslah sebebidir.''